Sevilen program gelinin mutfakta, haftaya bomba gibi başladı. Hafta başı olduğu için, yeni gelin ve kaynana katıldı. Günün birincisi kim oldu? Hangi yemek yapıldı? Bunlara geçmeden önce, 15 Haziran Cuma gününü hatırlayalım. Cuma günü gelinler baklava yaptılar. Cuma günü altınları kazanan özlem olurken, yarışmaya veda eden isim bir ilgi oldu. Çekişmenin bol olduğu, sevilen yarışmada, 18 Haziran pazartesi günü en yüksek puanı kim aldı? ve hangi yemek yapıldı, yeni yarışmacı kim, detaylara geçelim. 18 Haziran Pazartesi günü, yeni gelin Elif ve kaynanası Hülya Hanım, yarışmaya katıldı. Elif'in memleketi Giresun, kaynanası ise Karslı. Kaynana Hülya Hanım huy bakımından çok farklı olduklarını belirtti. Yeni gelen Elif gelin, yarışmada kalıcı olacaklarını söylerken, kazandıkları altınlar ile kendisini araba alacağını söyledi. Bugün makarnalı domates dolması yapıldı. Fatih Yürek, malzeme listesini gelinlere verdi. Kaynanalara da bir buçuk bir dakika verdi kaynanalarda gelinlere tarif ve dikkat edilmesi gerekenleri söylediler daha sonra kaynanalar izleme odasına geçtiler Biliyorsunuz, yarışmadan elenen bir ilgi. Geçen hafta pazartesi günü yarışmaya katılırken, yanında ayva getirmiş ve, tüm gelinlere ayva hediye etmişti. Tüm yarışmacıların ayvayı yediğini söylemişti. Dalga geçmişti. Fakat cuma günü elendi. Bunun üzerine özlem, bir ilginin getirdiği ayvalardan reçel yapıp, bugün yarışmaya getirdi. Gelinlere ikram edip, afiyetle yediler. Nispet yaptılar. Günün puanlaması şu şekilde oldu. Başak 9 puan, Hatice. 12 puan, Özlem 12 puan, Elif 12 puan aldı. Özlem, Elif ve Hatice eşit puan ve en yüksek puan aldıkları için günün birincisi oldular. Başak ise en düşük puanı alarak sonuncu oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.